Merhaba venirsiz, şu halimi görüyor musunuz? Çalışmakta artık çok zayıfladım. Şuna bakın. Ayıptır söylemetsen çok yoğun bir iş adamıyım der. Ama çalışmaya devam edeceğim. Bugün köyeye yeni yapılan bu teknolojik kuleye ve soygu yapacağım. Bu kuleye nasıl çıkacağım bir türlü bulamadım. Bu duvardan tırmanmam gerekiyor. Ha. Tırmanırken kendim üste düşersem işim biter. Bakalım. Bu kuleye eski yöntemlerle tırmanacağım. Bir tane kanca satın aldım. O kancayla bu en üstüye kadar çıkmaya çalışacağım şimdi. Kancayı alalım şuradan. Bu teknoloji kulevin içinde ne var çok merak ediyorum. Bakalım. Aa! Hadi kendine düşmemem gerekiyor. Şimdi çok riskli bir soygun yapacağım. Bana fark etmez. Ben tehlikelerin adamıyım. Hazırsanız tırmanmaya başlıyorum. En fazla ne olabilir ki la En fazla dedemin yanına giderim Burası neresi la Tantal köy ne? Olmaz daha ben bu kazandım elmaslar çatır çatır yiyeceğim Başlıyorum çıkmaya Gidelim Atalım ah. Tamamdır tırmanmaya devam ediyorum Aşağıya bakayım ah. Neredeyse geldim Şuraya atacağım şimdi Aha, gördünüz mü? Başardım. Tüm başaracağım. Ben çok başarılı bir iş adamıyım. Bakalım. Şu kriz bakın. Tamamdır. Giriyorum içeriye. Aha. Aha. Olamaz şu adamın yatağına bakın. Çok teknolojik bir yatak. Buhar da veriyor. O neden bu la? Bunu alacağım ben buradan. Evime koyarım. Aha, şunu alalım. Tamamdır. Aha, sandık. Bu ne? Bir tane sağlık kutusu. Ben sağlığıma çok dikkat ederim. Aha. O, oksijen seti var içinde alalım onu ha, Tamamdır takacağım bunu Güzel iksirler çıktı bir tane de patates çıktı Patates yiyelim Bulamaz. Bu benim tedimin tarlasıdaki patates tadından anladım ha, Neyse oh, Şuna bakıyor bir sürü hamburger var Benimde karnım çok acıkmıştı Son zamanlarda da çok zayıfladım oh. Hamburgerleri en iyisi ben yiyeyim Kendisi bütün hamburgerleri aldım Yiyelim şunlardan biraz Bu adamın elmasları nerede ben de bunu varı yedim. Bu evin altında saklı diyor Bu taşları bir şekilde kaldırmam gerekiyor. Şunu kaldıracağım. Ah! Koyalım şuraya. Bakalım. Oo! İçeride bir şeyler var. Alalım şunları. Bakalım. Koyalım. Burada. Görüyorsunuz ne kadar akıllı benim zaten yediklerimin yarısı beynime gidiyor çok akıllıym lan neyse olamaz bunlar ne benzin var burada benzinleri alacağım ben bu benzinleri içerip yani şey arabaları da kullanırım burada da var ha şurada sandıklar var şuradan ineceğim şuraya bakın. Bakalım sandığı içine bir tane roket çıktı. Alalım bunları. Aa, bir tane bomba çıktı. Gözlerime inanamıyorum. Dedemin yosun turşusunu buradan ne işi var? Aa, dedemin yosun turşusunu çalmışlar. Yiyelim bunu da. Tadı çok güzel. Yenem dedem. Akvaryumdan toplamıştı bu yosunları. Aa, olamaz Petrol. Dedemin petrol lafı ki petrolün burada ne işi var? Aa, dedemin petrollerini çalmışlar. O zaman bu benzin nerede dedemin? Tabii dedemin lafı kimin olacaktı başka? Alalım petrolleri. petrollere. Ay, i̇nanmayacaksınız ama yine gözlerime inanamıyorum. Dedemin İngiliz anahtarının burada ne işi var? Dedemin İngiliz anahtarını çalmışlar. O sandıktan silahlar çıktı şunları koyacağım. Tamamdır. Şurada da sandık var. Ona bakalım. Aa, sandıktan bir tane araba çıktı. Tamamdır. Hazırsanız buradan çıkıyorum. Buradaki işi bitti. Şuna bakın. Keriz o kadar teknolojik bina yapmış. Ama bir tane kamera koymamış. Böyle kerizler var işte dünyada. Yapacak bir şey yok. Şuraya atacağım. Tamamdır. Geri kapatacağım. Keriz hiçbir şey anlamayacak. Koyalım şuraya. Tamamdır. Soyunu tamamladım. Alırsanız buradan ineceğim. Evden çıkan paraşütle iniş yapıyorum o zaman aşağıya. Atlıyorum. Bakalım. Ha, benzin istasyonumun üstüne ineceğim. Ha, çıkan benzinleri de bu istasyonda satacağım. Gidelim. İniyorum. Aa, çok hızlandım. Şu tarladaki suya doğru iniş yapacağım. İnelin. Bir tane araba çıktı. O arabaya bakacağım şimdi. Bir hamburgeri gelip yiyelim bir tane. Ben o kadar çok yemesini sevmem ben çok tok gözlüyümdür. Hiç kimsenin bir tane yiyeceğine bile el uzatmam ben. Görüyor musun? Ne kadar iyi bir insanım. Koyalım. Tek takacağım takacağım. Olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Zaman makinesi. Bu araba sayısı zamanda yolculuk yapabilirim. Aaaa. Eğer bu arabayla dediğimiz zamana gidip onunla birlikte soyun yapmamı istiyorsanız yorumlara 99 yazın Bu arabayla dedemin zamanına gidip dedemle birlikte bir banka soygunu yapabilirim ha Canım dedim çok özledim onu Çıkan silahlara bakacağım Bir tane roket çıktı Rokete bakalım önce dolduralım ha, Takip eder roket ha, Şuna bakın ya, Kim kırdı la bu köylün evini Şöyle ateş edeceğim Şuraya gel ha, Gördünüz mü ben yapmadım ben oraya ateş ettim Nasıl kimsenin bir tane malına göz dikmem Aram lohmaya dokunmam Şuraya gel Aa! Şuraya gel Süper bir tane roket Gözlerime inanamıyorum Dedemin tüfeği Dedem bu tüfekle bir ava çıkardı bir Silahı da sevdim Rokete bakacağım şimdi Koyalım roketi Bombaya bakalım eğer bu roketle o bombayla büyük bir banka soygunu yapmamı istiyorsanız yorumlara 1150 yazın. yaptığım büyük banka soygunundan sonra bu soygun işlerini bırakacağım. İyi bir insan olarak hayatımı devam edeceğim. Gerizliysen bir tane kamera falan koyar. Bu adam çok gerizmiş. Ah! Polisler geliyor. Şu malzemeleri şuraya koyalım. Şunları da koyalım. Bir tane güneş paneli çıktı. Ona bakalım. Aaa! Bunun sayesinde ben artık elektriğe kesinlikle para falan ödemem. Zaten edemiyorduk ki la. Ne? Ben faturalarını düzgün ödeyen namuslu örnek bir vatandaşım. Herkes herkes senin gibi namuslu olsaydı la. Değil mi? Neyse gelsin bakalım. Hiçbir iz bırakmadım arkamda. Polis herifini asla bulamaz. Ha, teknolojik evin sahibi gelmiş. Ha? Şu kerize bakın. Elinde de hamburger var. Yemiş yemiş tuvaletini yapmamış. Şuna baksanıza. Olamaz evim soyulmuş. Olamaz. Nereden bulacağız şimdi biz hırsızı? Köyde bütün evleri arayacaksınız. Evlerdeki elmasların senin olduğu ne balum? Elmaslar değil zaten hamburgeri bulacağız. Ne? Hamburger mi? Hala yemek peşindesin la. Saçmalama ne yeme. Ben hayatta yemek yemeği ne? Ne? Belli oluyor. Şöyle bütün evlerde benim hamburgerimi arayacağız Benim hamburgerlerimde 3 tane keder peyniri bulunur Benim hamburgerim hangi evden çıkarsa hırsız odur O ne öyle lan süper plan ha, Tamam şimdi bütün evleri arayıp benim hamburgerimi bulun Merak etme kesin buluruz kimse senin kadar çok hamburger yiyemez zaten ha, Tamamdır bütün polisler aramaya başlıyoruz <Gülüyor> Polisler evleri aramaya başladı <gülüyor> Evlerde hamburger arayacaklarmış Hangi? Aa kim verdin la bu hamburgerleri bana? Unuttun sen bu evden aldın? Şimdi polisler bunu benim elimde görürlerse çaldım sanacaklar. Şimdi bunlar bütün köye arıyor ya benim evimde ararlar var. Aç kapıyı polis. Polis mi? Lütfen kapıyı açın içeride bir arama yapacağız. Ne? Şey ben de tam tuvaleti yapıyordum birazdan açacağım. Ha, tamam acele edin. Ne yapacağım şimdi şu hamburgerleri yer miyim acaba ben? Olmaz yerim şurada hamburgerleri. Yemleyeceğim la bunlar gipsiksen. Yemem lazım. Bugüne kadar çok büyük soygunlar yaptım. Hamburger yüzünden yakalanamam. Ben hayatta hapise giremem. Lazım. Hapis çok pistir. Ben çok kaliteli bir insanım. Yiyelim şunları. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bitirelim şunları. Ama hamburgerden hepsini az daha bitiremeyeceğim galiba. Patlayacak karnım. şu kapıyı. Şey, hemen bir çıkıyorum bekleyin. Ne oluyor içeride? Açın şu kapıyı. Artık galiba bayılacağım. Şunları bitirelim. Dayanamıyorum öleceğim. Aa. Açıyorum bekleyin. Aa. Merhaba evinizde arama yapacağız. Tamam yapın. Şuraya geçip Girin arayın. Arayın bakalım şu evi de. Siz evi ararken ben de şurada ölüyorum bari. Ama bu evin içinde hamburger yok. Yok deme yok. Siz de boşa meşgul ettik hamburger yokmuş tamam. Evet. Gelelim. Evet ben hırsız. Bugün teknolojik kule ve soygu yaptım. Evdeki bütün hamburgerleri yemek zorunda kaldım. Eğer kule evde çıkan eşyaları sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer bir biraz zayıflamamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım videoyu size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Bay bay.